Kalbime gömerim o zaman Onu tut da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez misin aman Sana hani ne ki ağlıyorsan